Arkadaşlar selamlar. Ben İsmail Hoca'nız SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. AYT Matematik 2023 kampında hedef full matematik diye çıktığımız yolda türevin 3. videosuna geldik bile. Vallahi ne kadar hızlı geçti. Hiçbir fikrim yok. Ciddi anlamda hiçbir fikrim yok. 61. videodayız arkadaşlarım. Yani ee, videolar ben hani video çekmek aslında bakarsanız hani bir ders anlatmak kadar Kolay aslında burada da ders anlatıyorum ama video çekmek ekstra bir zorluk katıyor çünkü şimdi video çekmekten bahsediyoruz ya yani sadece ders anlatmak olsa o dersi kimse kaydetmiyor o derste hata yapabilirsin ama videoda öyle olmuyor yani videoyu çekiyorsun videoyu çektikten sonra edit kısmı var ondan sonra onun render kısmı var render aldıktan sonra YouTube'a yükleme kısmı var yani e, bir saatlik bir video çektiğim zaman ortalama bu bana iki buçuk saate mal oluyor gün içerisinde. E, günde üç tane video çektiğimi e, düşünecek olursak bu yaklaşık yedi buçuk sekiz saatimi alıyor. Aradaki molalarla beraber dokuz saati falan buluyor. Mesai gibi çalışıyoruz aslında bakarsan. Ciddi anlamda 61. videoyu çekiyoruz arkadaşlarım ve tüm bunların yanı sıra farklı videolar da çekiyoruz tabii ki. Ama olsun değer. Ee, neden değer diyorum çünkü arkadaşlar o sınavdan çıkıyorsunuz, sınava girdiniz, sınavdan çıktınız, sınavdan çıktıktan sonra çok güzel mesajlar atıyorsunuz var ya Hani yemin ederim işte bunun için değer yani sırf bunun için değer Şimdi biz Türev'de 3. Video izledik. videoda izledik Nerede kalmıştık? Y eşittir. FX'in eninci kuvveti biçimdeki fonksiyonların türevi gayet basit. Öyle farklı bir olayı falan yok. Merak etme. Basit bildiğin şimdiye kadar öğrendiğin türev var ya. Hani şimdiye kadar 27 tane örnek çözdük. Onlardan önce konu anlatımları yaptık. Çarpımı türevidir, bölümün türevidir dedik. Bu bir fonksiyonun eninci kuvveti varsa bunların türevlerini kolay yoldan alma mevzusu var. Ki bunların içerisine bak şu da dahil. Biz... Hatırlarsan 24. örneği çözerken mesela x artı 4'ün karesi vardı. Sen bu x artı 4'ün karesinin türevini alırken ne yaptık? Şu 2 ile uğraşmayalım diye önce bunun karesini aldık. x kare artı 8 x artı 16 biçiminde sonra bunun türevini aldık. İşte ben diyorum ki bunun karesini aldıktan sonra türevini yani ekstradan bir de karesini almaya gerek yok diyorum. İşte bu konuda burayı öğreneceğiz. Direkt lönk diye türevini alabilirsin. Şimdi öncelikle... Biz konumuza başlayalım arkadaşlarım sen de pür dikkat dinle algılarını kulaklarını iyi aç ve hadi gel beraber derse geçelim de ondan sonra dinleyeceklerimi can kulağı söyleyeceklerimi can kulağıyla dinle hadi bakalım hadi hep beraber derse. Evet gençler şimdi fx'in eninci kuvveti gibi bir fonksiyon varsa elimizde y türev yani fonksiyonumuzun türevi şu olacak aynı normal x üzeri n gibi düşüneceksin x üzeri n'in türevini biz nasıl alıyorduk arkadaşlar n'yi başa atıyorduk x'in üstündekine de bir azaltıyorduk doğru mu peki Şimdi fonksiyonun eninci kuvveti varsa aynı şekilde sen buradaki n'yi alacaksın. Şöyle bak fx'in eninci kuvveti varsa ve sen bunun türevini almak istiyorsan n'yi yine başa attın. Sonra fx'in dedin tamam mı? Üstünü bir azalttın, en eksi bir. Bitti mi? Bitmedi. Burada türevini almadığımız bir şey var. Ne? fx'in türevini hala almadık. Yani biz ne yaptık burada? Üstünü başa indirdik. Üstünü de biraz aldık. Tamam hoş fx'in türevi nerede yok. İşte o yüzden unutmadan çarpı diyorsunuz f türev x diyorsunuz sevgili arkadaşlar. Yani burada genelde soruları çözerken hızlı hızlı şöyle diyeceğiz. İçinin türevi yani iç tarafın türevini almayı unutmuyorsun. Bak genelde bu unutulur. Yani ben sana şöyle söyleyeyim öğretmenliğimin 4. senesine kadar falan böyle tahtada falan soru çözerken unutuyordum. Öğrenciler uyarıyordu. Hocam bir de içinin türevi vardı. Evet bir de içinin türevi vardı onu unutmayalım. Lütfen arkadaşlarım siz de unutmayın. İçinin türevi mevzusu bizim için inanılmaz derecede değerli. En ufak bir hatada soru gümler. Bak. En ufak hatada en basit soruyu gümletirsin. O yüzden içinin türevi mevzusuna dikkat ediyorsun. Normal türevi aldıktan sonra bir de içinin türevi diyorsun. Hatta ve hatta. Hocam ben unutmaktan çok korkuyorum ki böyle bir problemim de var diyorsan. Önce içinin türevini al sonra soruya başla. Tamam. Şimdi. Bu şekilde türev alıyoruz dedik. Bakın burada f türev x'i unutmuyorsunuz. Bileşke fonksiyonun türevi diyoruz. F ve g türevlenebilir fonksiyonlar. Ve sevgili arkadaşlarım f bileşke gx. Bu f bileşke gx ne demek? F'in içerisindeki gx'in türevinden bahsediyoruz. Şimdi bunu da alırken şöyle gösterelim. F'in içerisindeki gx'in bu fonksiyonun bileşke fonksiyonun türevini alacağız. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Normal standart bak f'in türevi diyorsun. İçinin aynısını yazıyorsun gx. Bitti mi? Bitmedi. Neyin türevini almadın bu sefer de burada? İçinin türevini almadın. He. İçinde ne var? GX var. O zaman G türevi istiyorsun. diyorsun. İşte bu da bunun türevi olmuş oluyor. Bununla bu e, ilişkili olduğu için sevgili arkadaşlarım. Arka arkaya peş peşe verdim. Şimdi hiç uğraşmayacağız. Ayrı ayrı sen bunu farklı bir şey, bunu farklı bir şey olarak görmeyeceksin. İkisini beraber harmanlayıp çözmeye başlayalım. Hadi bakalım. 28. örnek fx fonksiyonu 2x küp artı 6x eksi 7'nin karesi olarak verilmiş bize. Biz ne yapacağız şimdi? Bunun türevini alacağız. Hadi bakalım. 2'yi başa indiriyorsun. 2 çarpı 2x küp artı 6x eksi 7 üssünü biraz azalttık Birinci kuvveti dedik. Ama dikkat et ben burada hala iç tarafın türevini almadım. İç tarafın türevi de 6x kare artı 6 diyeceğiz arkadaşlar. İşte size f türev x fonksiyonu karşınıza çıkmış oldu böylelikle. Tamam 29. F2x artı 3 eşittir. 3x eksi 5'in karesi olduğuna göre f türevi ki. Bak şimdi bura dikkat. Niye dikkat ediyorsun buna? Çünkü şu kısım bak şu kısım fx değil. He. Peki neler yapılabilir? Bak şimdi. İyi dinle. Şurada f'in içinde bir gx fonksiyonu vardı değil mi? Ve sen bunun türevini nasıl alıyordun? f'in türevi diyordun. içine aynen yazıyordun. Sonra çarpı içinin türevini alıyordun. E şimdi güzel kardeşim şuradaki f var içerisine farklı bir fonksiyonmuşçasına o gözle baksak yani tamam mı o gözle baksanız. Ben desem ki f'in türevinde 2x artı 3 e 2x artı 3'ün yani içini türevini almadım onu da alalım 2x artı 3'ün türevine 2 eşittir diyorum şimdi karşı taraftayım. 2'yi başa indirdim 2 çarpı 3x 5 üzeri 1 üzeri 1 yazmıyorum çarpı içinin türevi 3. F türevi 2 x artı 3 çarpı 2 eşittir 2 çarpı 3 x eksi 5 çarpı 3. Bak her iki taraftaki 2'leri bir götürelim isterseniz olmaz mı? Bizden istenen f türevi 2'ymiş. F türevi 2'yi ben elde edebilmek için x gördüğüm yere burada ne yazmalıyım? He, o zaman diyeceğim ki 2 x artı 3'ü 2'ye eşit diyelim madem öyle. 2 x eşittir eksi 1 gelsin. X de buradan eksi 1 bölü 2 olsun arkadaşlar. Demek ki x gördüğüm yere eksi 1 bölü 2 yazınca içerisi 2 oluyormuş. Yani f'in türevinde 2 dedik artık içeriye. X gördüğümüz yere eksi 1 bölü 2 yazacağız. Sakın ama sakın unutma. Yazıyorum 3 çarpı eksi 1 bölü 2 eksi 5 çarpı 3 dedim. Tamam. Tabii şunu da unutmayalım. Burada bir parantez hatası yapmaktan çok fazlaca korkuyorum. 3 çarpı şu bak şöyle de bir parantez var. Tamam şimdi oldu. F'in türevinde 2 artık gerisi 4 işlem. 3 ile eksi 1 2'yi çarptınız. Eksi 3 bölü 2. Bundan bir de 5 çıkardınız eksi 13 bölü 2 geldi bir de bunu 3 ile çarpacaksınız. Yani eksi 39 bölü 2 geldi. Eğer şıklarda böyle bir cevap yoksa şöyle bir cevap kesinlikle vardır. Eksi 19 buçuk gibi bir cevap olabilir arkadaşlar. Doğru cevabımız buydu. Ve devam ediyorum örnek 30'da. Pozitif reel sayılardan reel sayıları tanımlı olmak üzere f fonksiyonu. Demiş ki f x kare artı 1 8x8m'nin dördüncü kuvveti demiş. Ekstradan şunu da söylemiş f türev 2 2000'e eşittir. Buna göre f 2 kaçtır diye sorulmuş. Şimdi f türev 2'yi vermiş ya bize. F türev 2'yi verdiyse o zaman ben diyeceğim ki f'in türevini alacağım. F'in türevinde x kare artı 1 bitti mi bitmedi. İçinin türevini hala almadım. x kare artı 1'in türevi de 2x'tir. Eşittir diyorum. Şuradaki 4'ü başa attınız türev almaya devam ediyoruz. 4 çarpı parantez içerisinde 8x eksi m'miz var arkadaşlar. Daha sonrasında ise dördüncü kuvvet oldu ne? 3. E şimdi bitti mi bitmedi niye? Çünkü içinin türevini unutmayacaksın. Çarpı 8 x 8 m'nin türevi 8'dir. Şimdi buraya kadar her şey güzel. F türev 2 bize verilmiş. Ben şunun f'in türevi olduğunu görüyorum. Bakın şurası f'in türevi gençler. Peki f'in türevinde 2'yi elde etmek için x gördüğüm yere ne yazmam lazım? Hocam işte dersiniz ki x kare artı 1'i 2'ye eşitleyen x'i bulmamız gerekiyor. E tamam hadi bulalım. x kare eşittir 1 olmalıymış. Demek ki x de ya eksi 1 olacak ya artı 1 olacak. Peki hangisi? Yani bizi ikilemde bırakmak mı istiyor acaba ÖSYM yoksa bize daha mı fazla ipucu mu vermiş? Bardağa ne tarafından baktığına göre değişir. Eğer iş, işleri yokuşa sürmek istiyorsan ÖSYM bizim kafamızı karıştırmak istiyor. Ama bardağı dolu tarafından bakarsan ve bu soruyu gerçekten çözmek istiyorsan şunu fark etmen gerekiyor. Hocam 1 olamaz. E niye? Çünkü bizim fonksiyonumuzda biz x'leri negatif seçemiyoruz. Çünkü tanım kümemiz pozitif reel sayılar. Demek ki x kaçmış? 1'miş. O halde arkadaşlar x gördüğümüz yere 1'i monte edeceğiz. F'in türevinde bakın burası 2 oldu. Çarpı 2 kere 1'den 2 geldi. 4 çarpı 8 kere 1'den 8 eksi m'nin kübü çarpı 8... Bu da sevgili arkadaşlarım şurası bakın F türev 2 kaçtı? 2000'di. 2000 kere 2 kaç yapar? 4000 yapar. 4000 eşittir. 4 çarpı 8 çarpı 8 eksi m'nin küpü dedik. Şimdi arkadaşlar 4'e böldüm 4'e böldüm 1000. 8'e böldüm 8'e böldüm bu tarafı 125 oldu. 125 eşittir 8 eksi m'nin küpüymüş. Neyin küpü 125? 5'in küpü değil mi? O halde gençler ne diyeceğiz? 8 eksi m eşittir 5 diyeceğiz. Buradan m kaç gelecek? 3 gelecek. Şimdi m'yi bulduk. Bizden ne isteniyor? F2 isteniyor. F2'yi bulmak için x gördüğüm yere 1 yazacağım. <gülüyor> Hadi bakalım yazalım şurada. Bakın şunu şöyle bir sileyim önce temizleyeyim. Şurada da yerine yazalım. F 1 yerine yazdım 2 eşittir. 8 kere x gördüğüm yere 1 yazıyorduk. 8 kere 1 8 eksi m kaçtı 3'tü. 8 eksi 3'ün 4. kuvvetiymiş. 8 eksi 3 5'ti. 5'in 4. kuvveti de bize 625'i verecektir. Doğru cevabımız 625 oldu sevgili arkadaşlar. Evet 139. sayfamızı bitirdik. Geçiyoruz 140. sayfamıza. <gülüyor> Örnek 31. F türev 1 soruluyor bize. Şimdi burada gördüğün üzere şu ayrı bir fonksiyon. Bu da ayrı bir fonksiyon olarak nitelendirirsek burada bir çarpımın türevi uygulayacağız. O halde f'in türevini bulabilmek adına çarpımın türevini yapacağız. f türev x. Birincinin türevi. 2'yi başa attınız. x artı 4 dediniz. Çarpı içinin türevi. İçinin türevi 1 olduğu için yazmıyorum. Çarpı ikinciyi aynen yazdınız. Bakın. Önce şunun türevini aldım. Sonra bunu aynen yazdım. Artı. Şimdi şunun türevini alacağım. 3 çarpı 2 x 8'i 1'in karesi. Çarpı 2'nin türevi 2. Çarpı birincinin aynısı. Mavinin aynısı. x artı 4'ün karesi. Şimdi kardeş... F türev x bu muymuş? F türev 1 soruluyor zaman x gördüğümüz yere tabii ki 1 yazacağız. Hadi bakalım. 2 şurası ne yapar? 5 yapar. 10 çarpı şurası ne yapar arkadaşlarım? 1 bir yapar. 1'in küpü de 1'dir. Artı 3 çarpı bu 3 bu 3 arkadaşlar. 2 kere 1 2 1 çıkardım. 1 bir, 1'in karesi 1 yazmadım. 2 çarpı 1 artı 4 5 5'in karesi 25 yapar. E şimdi şuraya bakıyorsun burası ne yaptı? 6 kere 125'ten 150 yaptı. Yan tarafta bir de 10 kere 1'den 10 ver. Toplarsanız ne gelir? 160 gelir. Cevabımız buydu sevgili gençler. 32. F2x artı 3. x kare eksi 5x artı 8'miş. Bu fonksiyon verilmiş. Bizden istenen şey şu. F1 artı h eksi f1 bölü h'ın h'lar sıfıra giderkenki türevi. Yani limiti özür dilerim. Ya bu ne demekti? Şuradakinin türevi demekti. Yani f türev bir soruluyor arkadaşlar bize. F türevi 1'i bulamak için bunun türevini alacağız. Hadi bakalım. F'in türevinde 2x artı 3. Tabii ki içinin türevinden 2 eşittir. Karşı tarafın türevi 2x eksi 5 yaptı. Şimdi bizden F türevi 1 istendiği için. Ben yine kendi kendime diyeceğim ki. Ben burada x gördüğüm yere bir şey yazmam lazım ki içerisi 1 gelsin. Ne yazılır? Tabii ki eksi 1 yazılır. O halde F'in türevinde bakın eksi 1 yazarsanız 1 gelir. Eksi 1'i burada yerine yazıyorsunuz. Bu arada çarpı 2'yi unutmayalım. Atladık gidiyoruz orayı. Çarpı 2, şuradaki 2 eşittir. 2 kere eksi 1, eksi 2, eksi 5 dediniz. Böylelikle f'in türevinde 1 çarpı 2 eşittir, eksi 7 geldi. Böylelikle f'in türevinde 1 eşittir, eksi 7 bölü 2 oldu. Bakın arkadaşlarım bizden f türev 1 istenmişti. f türev 1 kaçmış? Eksi 7 bölü 2'nin ta kendisiymiş. 33. örnek. Yine demiş ki f 2x 4, gx bölü eksi x. Bu fonksiyon verilmiş. F türev 0 verilmiş. G türev 2 verilmiş. G 2 soruluyor. Şimdi tabii ki bir şeylerin türevi lazım. Çünkü F'in türevi var. G'nin türevi var. O zaman ben bu, bunların türevini almak zorundayım. Hadi alalım bakalım. Sol tarafın türevi. F'in türevinde 2x 4. Çarpı içinin türevi eşittir. Sağ tarafın türevini alırken bunu buna böldüğü için bölümün türevini uygulayacağım. Yani G türev x çarpı alttakinin aynısı. Eksi gx çarpı alttakinin türevi eksi ya yani ben buraya eksi 1 yazmak yerine açıkçası şunu şuradan silip şuraya artı yapmayı tercih ederim bölü eksi x'in karesi de x kare yapar hatta şu 2'yi de şuradan alalım ve şuraya koyalım olur mu? pekala şimdi bizden bir şeyler istemiş ama ondan önce bize bir şeyleri de vermiş f türev sıfırı vermiş G türev 2'yi vermiş. Acaba niye vermiş bunları? Ne, neyi sormuş? G 2'yi sormuş. G 2'yi elde edebilmek için şurada x gördüğüm yere bir kere 2'yi yazmak zorundayım ben zaten. O zaman x gördüğümüz üzere ne, ne yazmamız gerekiyormuş? 2. Hadi bir yazalım bakalım neler gelecek? F'in türevinde. 2 kere 2 4. 4 çıktı 0. F türev 0 eşittir. G türev 2 yazıyorum. G türev 2 çarpı x gördüğüm üzere 2 yazıyorduk. Eksi 2 artı G 2 bölü İki kere ikinin karesi sekiz yapar. Şimdi gençler. F türev sıfır çıktı bak. E soru bana vermiş bunu. F türev sıfır birmiş. Bir eşittir. G türev iki çıktı. E, soru bana onu da vermiş. Üç. Üç kere eksi iki kaç yapar? Eksi altı yapar ama onu birazdan yazalım. Artı G iki. E bize sorulan şey bu zaten. Bölü ne var sekiz. Arkadaşlar ben bunu buna böldüğüm zaman cevap bir çıkacaksa üst tarafında ne olması lazım? Sekiz olması lazım. 3 kere eksi -2 kaç yapar? Eksi -6. Eksi -6'ya G2'yi ekleyince cevap 8 oluyorsa tabii ki G2 burada 14'ün ta kendisidir diyeceğiz. Bakın G2'yi sormuştu. Cevap 14'tür. Umarım anlaşılmıştır. Vallahi hoş sorular, güzel sorular. Ee, sizler için yazdım arkadaşlar. İnşallah sizi geliştirmede sizi geliştirmek için bana faydası dokunuyor ama inşallah sizlere de faydası dokunuyordur. Siz de gelişiyorsunuzdur yani. 34. örnek. Şimdi bakın bu ifade ne demek ee, ona bakalım. Diyor ki şöyle bir fonksiyon var. Bu fonksiyonun diyor bunu fx olarak düşünün. Veya y fonksiyonu olsun bu. Şimdi bak d bölü dx çarpı y değil mi? Bu ne demektir arkadaşlar ben bunu bunu çarparsam dy bölü dx demektir. E bu da ne demekti? Türev demekti doğru mu? Pekala türevin x türevinin ilk sayfasını açarsam sol sütünde görürsün bunu. Bu türev demek. Şuradaki ne demek x eşittir 1 yani diyor ki sen bunun türevini al aldıktan sonra da git diyor x gördüğün yere 1 yaz. Hmm. Tam çok basitmiş ya sarı kısmın türevini alacaksın. 3'ü başa attınız 3 çarpı açtık parantezi 4x kare için aynen yazıyorum artı 3x 8'i 5. Tabi üst taraf 3'tü artık 2 oldu başa attığımız için. Çarpı içinin türevini unutmuyorduk. Şunun türevi 8x şunun türevi de 3. Tamam bitti sanırım değil mi? Başka bir şey kalmadı. Ve ne diyor bir de x gördüğün yere de 1 yaz diyor. Hadi bakalım x gördüğün yere 1 yazalım. Çok basit arkadaşlar türev. 3 çarpı 4 artı 3 eksi 5. Bunun karesi çarpı 1 yerine yazarsanız 11 gelir. ile 3'ü topladınız 7 5 çıkardınız 2 2'nin karesi 4. 3 çarpı 4 çarpı 11 eşittir. Ee, bize sonucu verecek. Bak burası 12. 11 kere 12 kaç yapar? 132 yapar. O halde cevabımız da 132'dir diyebiliriz. Tamam. Valla gayet basit. Umarım sen de anlıyorsundur, dinliyorsundur. Bence gayet basit. Sana da basit gelmesi için elimden gelen bütün çoğayı sergiliyorum. Bana fx'i vermiş. Bana Gx de vermiş. Benden ne istiyor? F bileşke g'nin türevinde 2 isteniyor. Yani, şimdi f bileşke g'nin türevi ne demektir? F'in türevinde gx çarpı g türev de diyor. x gördüğün yere 2 yaz diyor. Yani aslına bakarsan şu isteniyor. F'in türevinde G2 çarpı G türev 2 isteniyor. Şimdi burada ayrı ayrı yani F'in içerisinde G'yi yazıp tadı bulabilirsin. Bunu da ikinci yol olarak çözelim hatta. Şuraya yazalım da unutmayalım ikinci yol diye. Tamam mı? Şimdi bu şekilde bir çözmeye çalışalım bakalım. Bana ne lazım? G2 lazım. G2'yi bulmak için tabii ki X gördüğün yere 2'yi yazarsın. 2 kere 2 4 artı 5'ten 9 geldi. Bak burası 9'muş. Yani F'in türevinde 9 çarpı G türev 2. E bir de g türev lazım. G türev x eşittir 2 olduğu için g türev 2 de 2'dir arkadaşlar. Fark etmez. Şimdi bir de f'nin türevi lazımmış. Bak f türev x dedin Aldım buranın türevini 6x artı 2 mi geldi? F türev 9 lazım olduğu için 6 kere 9 54 2 eklediniz 56. 56 ile 2'yi çarparsanız 112'nin ta kendisi gelir cevap. Bir de sevgili arkadaşlarım ikinci yol olarak f'in içerisinde g'yi yazmış ya burada. Sen F'in içerisine G'yi nasıl yazarsın? F G X'i şu şekilde yaparsın. X gördüğün yere 2 X artı 5 yazarsın. Yani 3 çarpı X gördüğüm yere 2 X artı 5 yazdım. Bunun karesi artı 2 çarpı 2 X artı 5 dediniz tamam mı? Sonra bunun türevini alacağız. 2'yi baş attınız. 6 çarpı 2 X artı 5 üzeri 1 çarpı 2'nin türevi. Artı şuranın da türevi bak. Burası normalde 4 X artı 10 olduğu için. Türevi nedir? 4'tür. Şimdi sen artık günün rahatlığıyla X gördüğün yere 2'yi monte edebilirsin. 6 çarpı 2 artı 2 4. 5 daha 9 yapar. 6 kere 9 54 çarpı 2'den 108. Artı bir de şurada 4'ümüz var. 108'e 4 eklersen 112 cevabını bulursun. Yine yani matematikte cevap sekmez. Ama çözüm yolları birbirinden farklı olabilir. Hiç sıkıntı yok. İster böyle bul ister böyle bul. Soru her zaman doğru bir şekilde sana ulaşsın. Örnek 36. Hx-3. Eşittir f3x artı 2 çarpı 3 çarpı e, artı 3 çarpı fx kare artı 2. Bize ne verilmiş? H fonksiyonu verilmiş. Bir de ne demiş? F türev 11 2'dir demiş. Buna göre h türev 0 soruluyor. Şimdi f'in türevi verilmiş. H'in türevi soruluyor. Biz bir türev almamız şart. O zaman başlayalım şuradan türev almaya hadi. H'in türevinde x8'i 3 çarpı içinin türevi 1. O yüzden yazmıyorum. Eşittir. Şu kısmın türevinde f'in türevinde 3x artı 2, 2'nin türevi 3, artı 3 çarpı, şuranın türevi de f'in türevinde x kare artı 2 çarpı 2'nin türevi 2x. Şimdi arkadaşlar f türevi 11 verilmiş ya, f'in türevi bak burada, şurada bak göstereyim ben sana. Onu turuncuyla yazalım isterseniz. f'in türevi burası. Şimdi ben f'in türevinde 3x artı 2 için f'in türevinde 11 elde edebilmek için x gördüğüm yere tabii ki de 3 yazmam gerekiyor. Hadi bir yazalım bakalım 3'ü. Bak burasına gelir? F'in türevinde 11 gelir. Çarpı 3 artı 3 çarpı f'in türevinde yine ne geldi? Bak 3'ün karesi 9 2 daha. o muhteşem 11 geldi. Çarpı 2 kere 3 6 yaptı. Eşittir diyorum. Şurası ne olur? H türev 3 eksi 3 0. X gördüğümüz yere 3 yazıyorduk. Şimdi bak kardeşim h türev 0 bana sorulandı. F türevi 11 de bana verilendi. E, soru da bilinmeyen başka hiçbir şey kalmadı. Yani 3'leri ve 6'ları biliyorsan <gülüyor> nasıl işlem yapman gerektiğini. E, tamam işte soru çözüldü. H türevi 0 sorulmuştu zaten. H türevi 0 eşittir. F türev 11 kaçtı arkadaşlarım? 2'ydi. Yazıyorum yerine 2 çarpı 3 artı 3 çarpı 2 çarpı 6 dediniz. Bak şurası 36 yapar. Burası da 6 yapar. Toplarsanız doğru cevap 42 gelir sevgili gençler. Evet. 37. örneğimiz bu sayfaya baya örnek sığdırmışım bu arada. Helal olsun bana. Uygun tanım aralığında tanımlanan böyle bir fonksiyonumuz var. Buna göre F türe 5. Hayda bak bu çok uzun sürecek. Çok ama çok uzun sürecek De sen de siz inanmayın. Çünkü arkadaşlar matematik ameliliği sevmez. Tamam mı? Matematik ameliliği sevmez. Matematik kurnazlığı çok sever ama. Burada biraz kurnazca hareket etmemiz gerekiyor. Kurnazca davranmamız gerekiyor. Peki nasıl kurnaz davranabiliriz arkadaşlar? Şöyle ki... 2x ve 1 bölü 2x. Şu ne? 2x'in karesi. E bu ne? 1 bölü 2x'in karesi. Anam o ne? Demek ki sevgili arkadaşlar... Şunun karesi burada, bunun karesi burada olduğuna göre... Bizim bir kare alma işlemi uygulamamız gerekiyor. Şimdi 2 eksi 1 bölü 2x'in dedim... Ben bunun karesini alırsam neler meydana gelir? Birincinin karesi 4x kare. İkincinin karesi 1 bölü 4x kare. Ve eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci diyeceksiniz. Buradan gördüğünüz üzere... Şuradaki 2x ile buradaki 2x birbirini götürür. Eksi 2 gelir. Demek ki ben bunun karesini alınca... Şurası eksi 2 geliyor. Şimdi ben fonksiyona bakıyorum. Karşı tarafta şurası var da bu yok. Demek ki arkadaşlar... Bizim fonksiyonumuz içine aldığı a değerlerinin önce karesini alıyor. Aldıktan sonra da şurayı vermesi için ne gerekiyor? 2 eklememiz gerekiyor ki buraya şunlar birbirini götürsün ve şurası gelsin. İşte fonksiyonumuz aslında bu. f a eşittir a kare artı 2. Peki f türev a nedir? Hocam bu da bunun türevini alırsak 2 a'dır. E benden ne istemiş? f türev 5 i. o zaman a gördüğün yere 5'i yazarsın. 2 kere 5 cevap 10'dur dersin. Tamam 38. örnek h x kare artı 2 x artı 1 eşittir. 4 x kare artı 8 x, x 7 olarak verilmiş. Olduğuna göre diye sormuş. Ne diyor? H'ın diyor türevini al. Türevini al ve x gördüğün yere de 4 yaz diyor. Şimdi bak. Ben x kare artı 2 x artı 1'i 4 ile çarpsam neler olurdu diye bir bakalım istersen. 4 ile çarparsam bunu. 4x kare artı 8x artı 4 olur. Bak çok ilginç. Şu kısımlar çok aşırı derecede benzer değil mi? Benzer değil mi? Ne fazlası var bunun? 4 fazla. E buraya göre 11 fazlası var. O zaman 4 ile çarptınız. Bir de 11 çıkarırsanız sevgili arkadaşlarım. Burayı elde edersiniz. Yani ben iç taraftakini 4 ile çarpıp 11 çıkarıyorum. Yani f a o zaman ne olur? a'yı 4 ile çarparsın ve 11 çıkarırsın bu olur. İşte f fonksiyonumuz bu. O halde arkadaşlar x gördüğümüz yere yani a gördüğümüz yere de yani şöyle diyelim artık fx eşittir 4x8 11 odur ya x gördüğün yere de 4 yaz demiş hadi yazalım. O aa, Bu arada özür dilerim şurada da aynı hatayı yaptık mı yapmamışız çok güzel çok güzel çok güzel. Şimdi ben f a'yı buldum ya 4'te çarpı 11 çıkarıyormuş hani. Heh. Bizden f'in türevinde. Hatta ve hatta burası f değil h'mış arkadaşlar. Bak h onu unuttuk. Hep f'e dilimiz alışmış ya f fonksiyonu, f fonksiyonu. Bu h fonksiyonudur. Yani h x eşittir. Aslında 4 x 11'dir. Bizden istenen şey şu. Türevini al ve 4'ü yerine yaz demiş. Bana, bakalım h'ın türevini alınca ne gelecek? Sadece 4 gelecek. x gördüğüm yere 4 yazacak bir yer var mı? Yok. O zaman cevabımız neymiş? 4'müş sevgili arkadaşlar. Evet. Sayfayı bitirdik. Kaçıncı sayfayı bitirdik? 140'ı bitirdik. Az önce de sevgili arkadaşlarım zaten şurada 139. sayfamızdaydık. E, orayı bitirmiştik yarısını ve burada da sevgili arkadaşlarım örnek 31'den 38'e kadar geldik. Güzel oldu. Senin de sayfan bu şekilde doluysa eyvallah. Teşekkürler. Şimdi de sevgili arkadaşlarım devam edelim. Bir sonraki sayfamız 141. sayfayla sevgili arkadaşlar. Zincir kuralı. Bu arada videoda bir kopuk fark ettiyseniz kendime çay doldurdum arkadaşlar. Size de tavsiyelerim kahveyle çayla türev çok ama çok iyi gider. Evet, zincir kuralı. Y eşittir f u yani y fonksiyonu f fonksiyonu uya bağlı bir fonksiyon. U tye bağlı. T de x'e bağlı bir fonksiyon olarak verildiyse ve sana ısrarla Y fonksiyonunun x'e bağlı türevi soruluyorsa bak x'ta nerede? Y burada. Y u'ya bağlı, u t'ye bağlı, t x'e bağlı. Sana gitmiş y'nin x'e göre türevini soruyor. Yapmanız gereken hareket çok basit. Önce gideceksin sen diyeceksin ki şunları bir silelim tertemiz olsun. Sen diyeceksin ki hocam ben y'nin neye göre türevini alabilirim? u'ya göre. Y'nin u'ya göre. u'nun t'ye göre türevini alabilirim. t'nin de x'e göre türevini alabilirim. Ve böylelikle eğer ki bu türevleri çarparsam d u'lar d gideceği için al sana y'nin x'e göre türevi karşına çıkmış olur. Şimdi bunları uygulayacağız 39. örneğimizle birlikte. Bize demiş ki 2U3 -5U2 +6U 2 u küp eksi 5 u kare artı 6 u artı bu y'ye. Bu da 2x kare artı 5x'e bağlı. Y U'ya u da x'e bağlı. Dy bölü dx soruluyor. O zaman sen ne yapacaksın? Dy bölü dx bulabilmek için tabii ki y'nin uya göre türevini alabilirsin. U'nun da x'e göre türevini alabilirsin. Bunları çarparsan eğer du'lar gider ve elinde sadece dy bölü dx kalır. Demek ki y'nin uya göre türevini yani şunun türevini alıyoruz arkadaşlarım. 6u kare eksi 10u ve artı 6 Bununla neyi çarpıyormuşsun u'nun x'e göre türevini yani şunun türevini çarpıyorsun. O da nedir 4x'tir bunları çarpıyorsun çarptık hocam ama bir sıkıntı var sıkıntı ne Çünkü e, D y'nin x'e göre türevini istiyorduk Ama burada hala u'lu ifadeler var o zaman ne yapacaksın Tabii ki u'ların x cinsinden değerini de şuraya yazacaksın 6 çarpı u kare demişti u neydi 2x kare artı 5'ti bunun karesi eksi 10 çarpı 2x kare artı 5 Artı 6 Ve bunu da neyle çarpıyormuşuz 4x çarpıyormuşuz İşte dy bölü dx karşımıza çıkmış olur Bütün sorularda bu şekilde Yani şuradaki tarzda böyle kar karman çorman ifadeler gelmeyecek tabii ki Bu sadece bir uygulama sorusuydu Şimdi örnek 40 ile beraber Asıl amacımızın ne olduğunu öğrenelim Dy bölü dx sorulmuş Y uya x de uya bağlı Hmm ikisi de uya bağlı Peki Peki dy bölü dx diyor ya bize dy bölü dx diyor peki ben bu dy bölü dx de ne yapabilirim y'nin x'e göre türevini istiyor o zaman bir kere y'yi x cinsinden yazabilir miyiz diye bir düşünmeden olmuyor değil mi düşünmeden olmuyor peki ben acaba şurada u'yu çeksem nasıl çekeriz 2'yi bir karşıya atalım mesela x eşittir 3u artı 2 idi ya 2'yi şu tarafa bir atalım. x eksi 2 eşittir ne olur? 3 u olur. Her iki tarafı 3'e bölerseniz de x eksi 2 bölü 3 eşittir u olur. Şimdi şunu siliyorum. Bu artık işimizi gördü. Teşekkür ediyoruz. Ee, özlemle alacağız. u eşittir x eksi 2 bölü 3 desek. Bak şimdi ne oldu? y u'ya bağlı u da x'e bağlı oldu. Şimdi ben y'nin u'ya göre türevini alırsam dy bölü du. U'nun da x'e göre türevini alırsam du bölü dx gelir. Burada bunları çarptığımız takdirde yine yukarıdaki mevzu du'lar gider d'ye bölü dx elimizde kalır. O halde arkadaşlarım y'nin u'ya göre türevini şurada bir alalım hadi beraber. 2 u artı 3 yapar çarpı u'nun x'e göre türevi u'nun x'e göre türevi bak şimdi şöyle x 2 bölü 3 ya. Bunun türevini nasıl alacağım? Bölümün türevi falan yapma sakın ha. Bunu şöyle düşün. x bölü 3 eksi 2 bölü 3 diye düşün. x bölü 3'ün türevi x'in kat sayısıdır? 1 bölü 3. Eksi 2 bölü 3'ün türevi 0'dır. Çünkü sabit sayı. İşte bitti. Bu ikisinin çarpımı bana d'ye bölü d'ye verecek ama dikkat ettiysen hiç x'li bir ifade yok. Ve özellikle de demiş ki bize bu sefer x gördüğün yere de 1 yaz demiş. Şimdi x yok. Ne yapacağız? Şunu yapıyorsun. Arkadaşım x kaçtı 1'di şurada 1'i yerine yazarsan 1'den 2'yi çıkar eksi 1 bölü 3 x1 iken u eksi 1 bölü 3'müş arkadaşlarım demek ki ben u gördüğüm yere ne yazacağım eksi 1 bölü 3 yazacağım o zaman hiç durmuyorum 2 çarpı eksi 1 bölü 3 artı 3 dedim çarpı bir de dışarıda 1 bölü 3'ümüz var hayırlı uğurlu olsun geri kalan sadece işlem eksi 2 bölü 3'e 3 ekleyeceğim eksi 2 bölü 3 artı 3 bu da bana 7 bölü 3'ü verir 7 bölü 3 ile 1 bölü 3'ü çarparsanız da cevabın 7 bölü 9 çıktığını görebilirsiniz. 41. örnek. Biraz daha karıştıralım işleri. Y'nin X'e göre türevini istemiş ve X gördüğün yere de 1 yaz demiş. Ben Y'nin Z'ye göre türevini alabilirim. dY bölü DZ. Sonra Z'nin U'ya göre türevini alabilirim. DZ bölü DU. Ve sonra U'nun X'e göre türevini alabilirim. DU bölü DX. Eğer ki bunları çarparsam DZ'ler ve DU'lar gider. dY bölü DX kalır elimde. Hmm, demek ki şurada Z'ye göre türev alacakmışım. Yani 4Z eksi 6 yazacağım. Çarpı Z'nin U'ya göre türevini alacağım. Böylelikle 6U artı 2 gelecek. Ve şurada da U'nun X'e göre türevi yani sadece 5'i. X gördüğün yere 1 yaz demiş. Yine X yok elimde ama X 1 olursa 5 kere 1 5 7 çıkardım. Eksi 2 Bak U eksi 2 oluyormuş. Yani U gördüğün yere eksi 2 yazacaksın. U'lar da eksi 2 idi ya hani. Yerine yazarak z'yi bulabilirsin. 3 çarpı u'lar eksi 2'de eksi 2'nin karesi 4 artı 2 kere eksi 2 eksi 4 yapar eksi bir de birimiz var. Şurası 12, 12'den 4 çıktı, 8, 8'den 1 çıktı 7. Demek ki z'ler kaç oluyormuş arkadaşlarım? 7 oluyormuş. Demek ki burada da 7 yazacağız. 4 kereydi, 28, 6 çıkardım, 22 çarpı 6 kere eksi 2 eksi 12, 2 ekledim eksi 10 ve çarpı bir de 5'imiz var. 5 kere 22, 110. 110'la eksi 10'u çarparsanız eksi 1100 gelir arkadaşlar. Doğru cevabımız bu olur. Sağ üst taraftayız. Ve fonksiyonun ikinci türevine bakacağız şimdi. Şimdi ben fx fonksiyonunu sana verdiğim takdirde bunun türevini al sen şunu anlıyorsun. Bu fonksiyonun ikinci türevini al dediğim zaman da şunu bulacaksın. Yani iki tane çentik atacaksın üstüne. F'in ikinci türevinde x diye yorumlayacaksın bunu da. Yani bir fonksiyonun arka arkaya. Türevini alırsan yani bir fonksiyonun türevinin türevi bana fonksiyonun ikinci türevini verecektir. Şimdi bu bu arada şu şekilde gösterilebilir tahmin ettiğiniz üzere. Bu şekilde de gösterilebilir. Ve tabii ki d kare y bölü dx kare biçiminde de gösterilebilir. Şimdi geçelim 42. örneğimize. fx bu f'nin ikinci türevini bul demiş. Önce birinci türevini buluyorsunuz. f türev x eşittir. türev alıyoruz. 24 çarpı x küp. Eksi 21 çarpı x kare Artı 10x Artı 4 dediniz Şimdi ikinci türeve geçiyorum Ne yapacağım bunun türevini alacağım Böylelikle 72x kare gelir Bakın şurası türevini aldığınız takdirde Burası eksi 42x gelir ve artı 10 türevi 10 Türevi 0 İşte arkadaşlarım f'in ikinci türevinde x karşımıza çıkmış oluyor Örnek 43 Bu fonksiyonun iki kere türevini al ve x gördüğün yere Eksi 1 yaz demiş Hadi bakalım. İlk türevini alıyorum. Bölümün türevini uygulayacağım. F'in türevinde x eşittir. Üsttekinin türevi 4 çarpı alttaki. Daha sonrasında eksi. Üstteki 4x eksi 5. Çarpı alttakinin türevi 2. Bölü alttakinin karesi diyoruz. 2x artı 3'ün parantez karesi. Şimdi 4 kere 2x 8x yapar. 4 kere 3 12 yapar. Eksi bak 2 kere 4x. 8x yapar. 2 kere eksi 5. Eksi 10 yapar. Bir de başında eksi vardı. Artı 10 geldi. Dikkat ettiysen 8x'ler gider. 12. 10 ekle 22. Bölü alt kısım neymiş? 2x artı 3'ün parantez karesi. Burada bunun f'in türevinde x olduğunu sen artık gayet iyi biliyorsun. Ama bize ne lazım? İkinci türev. Hocam bir daha mı bölümün türevi uygulayacağız? Çok sıkıcı. Evet sıkıcı. Ama merak etme almayacağız. Şöyle yapacağız. 22 çarpı. 2x artı 3'ün. Eksi ikinci kuvveti biçimine yazacaksın şu alttaki 2'yi. Daha sonrasında bunun türevini alacaksın. Eksi 2'yi başa attın. Eksi 44 yaptı. Çarpı 2x artı 3'ün Eksi 2'yi bir azalt, Eksi 3'üncü kuvveti. Çarpı. Hocam daha mı var? Var. İçinin türevi. Çarpı 2. Yani eksi 88 çarpı 2x artı 3'ün. Üçün, eksi 3'üncü kuvveti dediniz. X gördüğünüz yere de eksi 1 yazacaksınız. Eksi 88 çarpı bu artık f'in ikinci türevinde x oldu çünkü. F'in ikinci türevinde e, eksi 1 içinde şöyle x gördüğümüz yere eksi 1 yazıyoruz. Eksi 88 çarpı 2 kere eksi 1 eksi 2. 3 ekledim 1. 1'in eksi 3. kuvveti. 1'in eksi 3. kuvveti 1'dir. Cevap eksi 88'dir diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. 44. örnekteyiz. fx buymuş. Bu fonksiyonda f türev x eksi f'in ikinci türevinde x eşittir sıfır denkleminin kökler toplamı sorulmuş. Öncelikle f'in türevinde x'i bir bulalım. Hatta ve hatta şurayı düzenlerseniz f'in türevinde x'in f'in ikinci türevinde x'e eşit olduğu e, denklemin kökleri sorulmuş. F türev x'i bir bulalım. Yukarı tarafta ne olur? 3x kare artı 14x eksi 5 olur. F'in ikinci türevi de sevgili arkadaşlarım 6x artı 14 olur. Şimdi bundan bunu çıkar demiş. Çıkarırsanız 3x kare zaten gelecek. 14 xten 6x'i çıkardınız 8x. Eksi 5'ten 14'ü çıkardınız eksi 19. İşte arkadaşlarım bu denklemin sıfıra eşitlenen denklemin kökler toplamı sorulmuş. Bunun da kökleri de aramayacaksınız. Ne yapacağız? Tabii ki kökler toplamı formülü. X1 artı X2 ikinci dereceden değil mi bu? X1 artı X2 neydi? Eksi B bölü A'ydı. Dolayısıyla burada B'miz 8, A'mız 3 olduğuna göre cevabımız eksi 8 bölü 3 olacak. Doğru cevap buydu deriz sevgili gençler. Kökler çarpımı sorulmuş olsaydı eksi 19 bölü 3 derdik C bölü A ile. 45. f vermiş arkadaşlarım bize. Şu g de vermiş o da bu. Buna göre f bileşke g'nin ikinci türevinde bir sorulmuş Ooo şimdi işler biraz karışık Öncelikle F'in içerisindeki gx'in Sevgili arkadaşlarım Birinci türevinin Türevi soruluyor aslına bakarsanız bize Öncelikle f gx'in Birinci türevini bulalım f gx'in birinci türevi F'in türevinde F'in türevinde Gx Çarpı g türev X'tir. Bu birinci türevdi. Bir de bunun türevini almamız istenmiş. Bunun türevi alınırken de o halde şunu düşünelim. Şuraya birinci diyelim. Şuraya ikinci diyelim. Yani çarpımın türevi uygulayalım. Hadi bakalım. F'in ikinci türevinde içerisinde GX diyorum. Şu mavinin türevini alıyorum. Çarpı G türev X. Şu an mavinin türevini bitirdim. Çarpı ikincinin aynısı. Yani G türev X. Yani sarının aynısını yazdım. Artı Şimdi birinciyi yani maviyi sabit tutuyorum. Ve ikincinin türevi diyorum. Şunun türevi nedir? G'nin ikinci türevi de X'tir arkadaşlar. Şimdi burada da X gördüğümüz yerle bir yazacağız tabii ki. Şu X'leri kaldıralım o halde. Ve 1'leri yazalım buralara. Şöyle yapalım. Ve buralara 1'leri yazalım arkadaşlar. Şu şekilde, şu şekilde, şu şekilde ve şu şekilde. Pekala. Öncelikle bize ne lazım? G1 gerekiyor. G1'i bulalım. -1 artı 2'den g1 1'dir arkadaşlar. Şurası 1. g türev 1'i bulalım. g'nin türevi gerekiyor bana. g türev x eşittir. -2x olduğu için 1 yerine yazarsanız -2 gelir. Bakın burası -2. Yine g türev 1 yine -2. g1 1 de arkadaşlarım. Şimdi bana f'in türevi lazım. f'in de türevini bulalım. 6x 2'dir. Şurada f türev 1 olduğu için 1 yerine yazarsanız burası 8 gelir. G'nin ikinci türevinde 1 demiş. Şunun bir kere daha türevini al diyor. G'nin ikinci türevinde x eşittir, eksi 2'dir. Artık sen buraya 1 de yazsan, 10 da yazsan cevap hep eksi 2 gelecek. Bak burası da eksi 2'ymiş. Şimdi tabii bir de ne lazım? F'nin ikinci türevinde 1 gerekiyor. Yani şunun da türevini alacaksın. O da 6 geliyormuş bak. 1 de yazsan, 5 de yazsan 6 gelecek. Tamam artık gerisi dört işte. Al şu eksi 2 ile eksi 2'nin çarpımı 4. 4 kere 6, 24 yapar. Artı 8 kere eksi 2 de eksi 16 yapar. 24 16 da bize 8'i verir. Doğru cevabımız 8'dir diyebiliriz. 141. sayfamızda bitirdik mi bitirdik. Ve sayfamız gördüğünüz üzere dolu dolu. Umarım seninki de böyledir. Dikkatli bir şekilde algılıyorsundur, dinliyorsundur dersi. Artık sevgili arkadaşlarım, bu videomuzda son 3 tane örneğimiz kaldı. 46, 47 ve 48'inci örnekleri çözdükten sonra sağ ve sol türev kavramından sonra da süreklilikle türev arasındaki ilişkiyi vereceğiz ve köprüyü tamamlayacağız. Limitte türev arasındaki köprüyü tamamlayacağız. Örnek 46. Reel sayılar kümesine tanımlı ve türevlenebilir bir f fonksiyonu için bakın çok güzel bir sorudur. Ee, sınav tarzında mı değil? Açık konuşayım. Sınav tarzında değil. Belki çıkar ama değil. Sınav tarzında olmamasına rağmen bize çok güzel kapılar açabilecek bir soru. Dolayısıyla çok dikkatli dinlemende fayda var. Reel sayılar kümesine tanımlı ve türevlenebilir bir f fonksiyonu için. fx artı y eşittir fx artı fy artı 2x y olarak verilmiş h sıfıra giderken f h bölü h'ın 2 olduğu bilgisi de verilmiş buna göre f'in türevinde 2 soruluyor bize öncelikle sevgili arkadaşlar burada ben şöyle bir şey yapsam itirazınız olur mu ben diyorum ki şunu şu tarafa gönderelim f x'i sol tarafa gönderiyoruz böylelikle f x artı y eksi f x eşittir f y Artı 2x y olur diyorum. Ve daha sonrasında da her iki tarafı y'ye bölüyorum arkadaşlar. Şöyle y'ye böldüm. Bunu tek parçada bölebilirdim. iki parçaya ayırdım. İtirazınız yoktur umarım. Bunu yaptıktan sonra da burayı biraz düzenlemek istiyorum. fx artı y eksi fx bölü y. Eşittir dedim. Bakın f y bölü y geldi burası. Aynı şekilde artı burada y'ler giderse de 2x kalacaktır. Şimdi gençler ben burada her iki tarafın y'ler sıfıra giderken limitlerini almak istiyorum. Limit y sıfıra giderken fy bölü y ve şunu biraz uzaklaştıracağım. Buraya da diyeceğim ki yine limit y'ler sıfıra gitsin diyeceğim. Şimdi şu kısma bakalım. Arkadaşlarım bu kısım fx artı y eksi fx bölü y. Yani h gibi düşünün y'yi fx artı h eksi fx bölü h. H'lar sıfıra gidiyorsa burası şuradakinin türev anlamına geliyordu. Yani f türev x. Eşittir. Ha, limit y'ler sıfıra giderken f y bölü y. E bu da limit h sıfıra giderken f h bölü h'ın ta kendisi değil mi? Aynısı değil mi? O zaman bunun sonucu kaçmış? 2'ymiş. Bak burası 2. Ve son olarak limit y'ler sıfıra giderken 2x. 2x'in limiti nedir? Y sıfıra gidiyorsa. E, 2x'tir. Y, y yok çünkü. Bakın arkadaşlar ne bulduk? F'in türevi 2 artı 2x'miş. Hmm, bize ne sorulmuş? İkinci türevi. O zaman ben türevin türevi olduğunu bildiğim için ikinci türevin şunun türevini almamı istiyor. Yani bunun türevini. 2 artı 2x'in türevi 2'dir. Ve diyor ki x gördüğün yere 2 yaz artık bir şey yazmamıza gerek var mı? x yok çünkü. Cevabımız 2 olacakmış sevgili gençler. 47. örneğimiz fx buymuş. f1 1'miş ve f'in ikinci türevinde de 2'ymiş. Buna göre m kere n kaçtır? Şimdi arkadaşlarım F1'in 1 olduğunu bildiğimiz için direkt X gördüğümüz yere 1 yazarak bir olaya başlayalım. F1 eşittir. 1'in dördüncü kuvveti 1. 1'in karesi 1 olduğu için eksi M oldu. Eksi 3 artın N dedim. Ve bu kaçmış? 1'miş. Her iki taraftaki 1'leri götürürsen burası 0 olur. Ve böylelikle N eksi M. N eksi M. Eşittir. Eksi 3'ü karşı yatarsanız 3 gelir. Bakın N eksi M'nin kaç olması gerektiğini bu şekilde elde ettik bulduk. Bu cepte dursun. Daha sonrasında. İkinci türevini alırsan ve yerine 1 yazarsan cevap 2 çıkar diyor. Şimdi f'in türevinde x'i bir bulalım. x üzeri 4'ün türevi 4x küp. Eksi mx karenin türevi 2mx. Eksi 3x'in türevi eksi 3. N'nin türevi 0. Ama bana ne lazım? İkinci türev lazım. f'in ikinci türevinde x eşittir. Bunun türevini alıyorum şimdi. 4x küpün türevi 12x kare. 2mx'in türevi 2m. Eksi 3'ün türevi 0. Sen diyor burada x gördüğün yere 1 yazarsan. 12 çarpı 1'in karesi 1 eksi 2 m. Yani 12 eksi 2 m. Cevap diyor 2 gelecek diyor. Eşittir 2. O halde burada 2 m eşittir 10'dur. Ve m eşittir 2'dir arkadaşlar. m'yi buldunuz mu? Buldunuz. Bak burası 2'ymiş. E güzel kardeşim. N'den m'yi yani 2'yi çıkarınca 3 kalıyorsa ne kaçtır? Tabii ki 5'tir. n de 5'miş. 2 kere 5 sorulmuş bize. Cevabımızın 10 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Ve... Bu videodaki ve bu dersteki son sorumuz. Dersimizde yaklaşık 44-45 dakika falan sürmüş oldu. fx eşittir. 2x küp eksi 6x kare artı 7x 8 olarak bize verilmiş arkadaşlarım. Buna göre d kare y bölü dx kare de x gördüğün yere 2 yaz. Bu ne demekti? f'in ikinci türevi demekti. Ve x gördüğün yere 2 yaz diyorsa f'in ikinci türevinde 2 iki sorulmuştur diyebilirsin sen. Yani bunun iki kere türevini alacağım ve yerine x gördüğüm yere 2 yazacağım. Hadi alalım. 2x küpün türevi 6x kare. Eksi 6x karenin türevi eksi 12x. Artı 7x'in türevi artı 7. Eksi 8'in türevi sıfırdı. Bu bize f'in birinci türevini veriyor. İkinci türevi bulabilmek için de türevin türevini alacağım. Yani bunun türevini alacağım. Hadi bakalım. 12x eksi 12 mi yapar? Aynen. X gördüğümüz yere ne yazıyorduk? 2'yi yazıyorduk. O halde f'in ikinci türevinde 2'yi eşittir. 12 çarpı 2 eksi 12'den. 12 verir. 24-12'den 12'yi verir. Bu da bizim cevabımızdır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bir sonraki ders çok ama çok mühim. Neyi işleyeceğiz? Sağ ve sol türev kavramını işleyeceğiz. Ve daha sonrasında burada süreklilik ve türev arasındaki ilişkiyi vereceğiz. LST diyeceğiz. Bu kodlamadan bahsedeceğiz. Yaklaşık olarak iki sayfa boyunca yorumlayacağımız olayı sana sadece ama sadece şunu öğreterek bunu kafanda kodlayarak iki sayfalık yorumdan da kurtulacaksın ve bütün öncüllü soruları limit, süreklilik ve türev ile e, ilgili olan bütün öncüllü soruları sadece ama sadece burada verdiğim kodlamayla çıkarabileceksin. Aklında bulunsun o dersi sakın ha sakın kaçırma. Sonraki videoda sevgili arkadaşlarım görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayla lütfen unutmayın.